Bir sık soru daha var. Rüyada salatalık görmek nedir? E, mevsiminde salatalık görüyorsanız e, evinize mesela çocuğunuz olmuyorsa ya da ani sürpriz bir gebelik varsa kız çocuk sahip olacağınızı ve evinizdeki enerjiyi taçlandıracağınızı gösterir. E, eğer ki e, mevsim dışında salatalık görüp salatalığı görüyorsanız sağlığınız, ailevi sorunlar, sıkıntıların çok fazla ve çok fazla artacağını uyarır. Ama salatalık genelde e, evlat sevinci, evlatla alakalı noktaların hayrına e, elalet eder. Ama şöyle söyleyeceğim, rüyanızda e, salatalıkları çok görüyorsanız o kadar çok salatalık görüyorsanız biraz cimri olacağınıza ve cimriliğinizin pintliğe dönüşeceğinizi gösterir. Bir de ailenize ait mal alım satım konularında fazla ısrarcı olup ailenizi mağdur etme durumlarına doğru düşer. Yani rüyasında salatalık gören kişi mevsiminde sabit fikirli Mal mülk konularında aileye baskı, evine hayırlı kız çocuğu ama mevsim dışında görüyorsanız ailemizde ciddi sağlık problemleri yaşanacak kaoslar ve gerçekten de çalıştığınız emeğiniz, paranız, işten çıkartılma, kovulma, içsel hastalık yani burada ciddi travmalar yaşatacağını gösterir. Kışın sakın salatalık görmeyin e, ama mevsiminde görüyorsanız. Mesela çocuğunuz olmuyorsa Allah size evlat nasip edeceği, eşiniz hamileyse doğacak çocuğun kız ve hayıra vesile olacağını uyarır. Güzellikte doğumlar olsun, güzellikte hayırda rüyalarınız olsun efendim, rüyanız hayırlı olsun.